Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım bugün kanalı açtığımızın yaklaşık birinci yılının yıl dönümünde ilk otobüsümüz yeni traveler beyda turizmle sefer yapmıştık yaklaşık bir milyonun üzerinde izlenme aldı bu videomuz öncelikle herkese teşekkür ediyorum umarım bu videoda o performansı ulaşır. Yine aynı otobüsümüz, aynı firmamız e, birlikte sefer yapacağız. O zaman da İstanbul'duk, o zaman ön Map dedik. Tabi artık Önal Map e, yapılmadığı için e, Esenler Otogarı'ndan hayal edeceğiz. Şu an 3 tane e, o, haritayı e, birlikte kullanacağım. Kendi haritamız Esenler yani oyuncuuz Biz mod grubunun ekibinin yapmış olduğu Esenler Otogarı, TR Extended ve ROEX Ro de Ro Ro Project Türkiye. Mapinden Artvin'e kadar gitmeye çalışacağız. Umarım güzelce yaklaşık 1400 kilometrelik bir e, yol bizi bekliyor. Şöyle otobüsümüzü size dıştan bir göstermek istiyorum. Daha sonra iç kısmına geçeceğiz. Evet şu an e, burada otobüsümüz e, SCS Türk İşlemini yapmış olduğu yeni Travego. Buradan emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Otobüsümüzün kapıları, bagajları hepsi açılabilir durumdadır. Motor çalıştığı anda bagajları ondan sonra sağ tarafta bir, sol tarafta üç tane bagaj kapağı Yanlış hatırlamıyorsam evet. Açılabilir durumda. Ellerine sağlık arkadaşlarımızın. Yeni Travego seven arkadaşlar için oldukça güzel bir mod. Güle güle kullanmalarını dilerim hepsinin. Evet şimdi otobüsümüzle Peron'a yaklaşacağız. Yolcularımızı alıp, hayali yolcularımız tabii ki seferimize devam edeceğiz. Şöyle iç kabine geçeyim. Beydan'ın Travigo ve Turizmos'un yanına yanaşalım. Şimdi hava konularımızı dinleteyim. Gerçekten bu da değişik ve güzel bir ses. Otobüsümüzün da, arkadan da size göstereyim. Evet ikisi de yeni trafik yok olmuş bu arada sağımdaki solumdaki otobüslerde. Trafikte gezen otobüslerimizden biliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi Beyda Turizm'le seferimizi başlıyoruz. İç kabine geçtim. Kapılarımızı kapatalım. Bu otobüsün otomatik deste rüzgar test seçeneği mevcut. İsteyen arkadaşlar Kullanabilirler. Otomatik seçini seçildiği zaman gösterge panelinden vitesi kaldırabiliyorsunuz. Evet, şu an sabah 7 civarı. Esenlerden yola çıkıyoruz. Hizayamız e, Kastamonu Karabük, oradan sahil altında Samsun, Trabzon, Artıne kadar gideceğiz. Bu e, Samsun tarafından sonrası yeni yollar tamamen. E, Ro Extended'ın yapmış olduğu, hani biliyorsunuz Lite diye bir paket çıkardılar, Türkiye'nin yarasını sildiler. Sebep olarak da hani e, şey gösterdiler. Düştüm, bir aşka düştüm. Düştüm, büyüm, büyüdüm, Çok zor kalktı ya. Aç kapıyı. 90 lira parayı aldın. Türkiye'nin hani eski haritasının yenilenmediğini, yani yenilenecek olduğunu söyleyerekten e, biliyorsunuz şeyi sildiler. Türkiye'de yapmadıkları yerler hani YKS'den kalan bölümleri sildiler. O yüzden haritadan geçiş yapı yapa, haritadan ortaya o şekilde modu kullanacağım. Şu an itibariyle bugün gibi esenlerden çıkacağım. ileride TR e geçeceğim. TR Xandit Map'ten de Ro Xandit Kocaeli dil orada geçmiş olacağız. Yaklaşık 1400 km civarında bir güzergah bizi bekliyor. iliyanda geçebilirim. Şu an kullandığımız otobüsün linkini video açıklamalarına bırakıyorum arkadaşlar. Ee, i̇ç kabin olarak evet. oldukça de detaylı, hani detaylı bir otobüs modifiye seven arkadaşlar için tavsiye edilir. Sçsi Türk İşlemin web sayfasından indirebilirsiniz. da TRN X-Tender geçiş bulunuyoruz. Beni ağlatma ki sen gülesin Ses yol vermiyor. Beni ağlatma ki sen gülesin Muratına, maksum, Trafik seviyesi olarak 5. seviyeyi kullanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. 5. seviyede bir sürüş gerçekleştiriyorum. En son harita haberlerinden biliyorsunuz. Ee, Gelen haberlere göre Güney Marmara meple ile TEDx birleşti e, Marmara Edition olarak devam edecekler. Ee, bakalım nasıl bir orta harita ortaya çıkacak. Umalım, umarım, umarım e, TR Exandrin kalitesini de orada devam ettirmiş olurlar. Gerçekten TR Exandrin hani bizi harita konusunda, yani benim şahsi fikrime göre söylüyorum. şeyden daha kaliteli. Ee, hani normal haritasından daha kaliteli bir map yaptılar. Yandım, yandım, yandım, Çok trafik var ya. İstanbul trafiği belli ediyor kendini her yerde. Çıkmak bayağı vakit alacak buradan. Cevheryem ya. Hisseti çıkmaz yürekten, çıkmaz Bir zaman ben seni diledim haktan, verir amma korkar. bu trafiye acaba? Girmeden de olmuyor. Bir Yol güzelce yamazlar çünkü ya Uztan Selim Çöpüse çıkacağım şimdi. Ne diyor Özgür? Mecbur mü zaten yoksa harita bitmeyecek yani. Süreyi acayip uzatıyorlar. O yüzden müdahale etmek zorunda kaldım İnşallah bir daha bunu yapmak zorunda kalmam Kavşakların, döner kavşakların sistemini hiç anlamadım ya. Hani burada sağdan gelen sola dönüyor. Soldan gelen sağa gidiyor. Enteresan. Normalde mesela trafik kurallarında döner kavşakların içerisindeki arabaya yol verilir. Yani biraz önce yol vermesi lazımdı, vermedi. Enteresan. Yani bu hani neple alakası yok tabii ki kesinlikle. Ahi trafiğini hani yapay zeka trafiğini düzenleyen yapımcı firmayla ilgili bir mevzu. Hayırlısı bakalım. Uf. arabayı aldım altınla resmen. Halkara benzedi. Düşünüyordum o sırada Altım aldım arabayız. Yani hafifçe ben temas ettik aslında Büyük bir kaza diyelim bir şu de Şu an İstanbul Mahmutluğu'yu İlgişelerden sonraki kavşak parası arkadaşlar Buradan Buraya tekrar o yani, çekip Yavustan Selim bağlantısına doğru Biz üçüncü köprüden geçeceğiz Biraz önce böyle arabayı gördüm ama arkasındaki takmış olduğu karavanı Fark etmedim yani Arabaya göre kendi teman arabadan sonra sola geçeyim istedim O sırada da temas oldu Kusura bakmayın. Daha dikkatli. sonra alalım. Bu arada otobüsü yayın hazırlayan e, Polat arkadaşımla Emre Turgut arkadaşımla teşekkür ediyorum aracı ettikleri için, kendine bana destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Armara bağlan, bu yollara bağlanıcılar arkadaşlar. Buradan da sağ dönüyoruz. Sola dönürsek Edirne tarafına gidiyor yanlış bir hatırlamıyorsam. Otobende hiç gitmedim ama. Biraz sağlam trafik var Aşağı tarafta F bir şişe oldu Büyük kavşak olduğu için Tazımızı sabitleyelim Şu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne geçiyoruz arkadaşlar. Burunun gece manzarası gerçekten harika. Asya Köprüsü'ne şu an itibarıyla girdik şeyin gerçekten ben çok beğendim. Işıklandırması yani çok da yapılmış. olmuş. Aleksandrak'teki teşekkür ediyorum. Bir an önce tüm Türkiye'yi inşallah tamamlarlar. Yani bu kalitede olur yapacaklarsa bütün Türkiye keşke bir an önce çıkarmış olsalar. Tabii bu çok uzun yıllar alacaklar çünkü çok ayrıntılı harita yapmak gerçekten kolay değil. bir daralma oluyor, o yüzden biraz trafik sıkışıklığı oluyor tünel girişi. Eğer aşık Eşya diye dinamik testler var sağ tarafta arkadaşlar. Ben şöyle bir sol şeride geçeyim. 461 TL geçici de, <gülüyor> de Biliyorsunuz. Kuzey Marmara Yolu Kazık. Şu an bulunduğumuz TRX mapında arkadaşlar indirme linkini. Ve web sayfasını yine video açıklamalarından bulabilirsiniz. Birazdan üçüncü haritamıza geçiyoruz. Toplamda dört harita kullanacağım bu videoda. Şu an üçüncü haritamıza yani birazdan geçmiş olacağız. Ankara istikametine doğru döneceğiz ve 3. haritamıza birazdan dişelerden geçince geçmiş olacağız. Dönden bir manzara olarak göstereyim. Beyda Otel'imizin yeni tabelaya götür. Evet, şimdi üçüncü arkamız olan eee Rolex geçiş yapacağım. Çok kısa bekletiyorum sizi. Sen benimsin. Ben Sen benimsin ben evet, seferimize kaldığımız yerden devam edelim. bo durdum yani Aşağıda Osman Gazi Köprüsü görünüyor bak arkadaşlar. Biz o tarafa gitmiyoruz. Biz Koca doğru gideceğiz şu an. Oceli'den önceki tünelleri geçiyoruz. Birinin adı Gültepe'ydi ama Diğer ismini hatırlayamadım. Öğrenemedim daha doğrusu. Bir arkadaşımız söylemişti. Aldo Roy extend map'teyim arkadaşlar. Roy extend map'te seferimiz devam ettiriyoruz Şerime gidiyorum diye baktım ama doğru gidiyormuşuz. Ee, şey olarak ayrım olarak Kastamonu tarafına gideceğiz. Otobanın geride kavşağından ayrılacağız. Şu Sakarya Nehri üzerinden geçiyoruz. şek bolu dağına doğru gidiyor lardaki yansımalar biraz daha azaltılabilir. Ee, gece bakalım nasıl sürü olacak. Çünkü aydınlatmalar bir 1.40'ta bayağı değişti. O yüzden canet mesela arkadan gelen otobüsü camlardan görebiliyorum. Rotarda videolarında şey söylemişti, ön paneli biraz karanlık mı olduğunu söylemişti. Evet, bir tık hani e, gri ton verilebilir. E, çünkü hani dediği gibi biraz hani koyuluk var, takvı payı var. Ama fizik vesaire ben beğendim, hani güzel bir otobüs olmuş. Bolu'dan tırmanış yap, hani Bolu tüneline doğru tırmanış yapacağız arkadaşlar. Çok gazdan hani duracak konuma gelmemek için ee, şey yaptım hani biraz hani arttırarak çıkıyorum buraya arabayı Tünel'e girerek girerken dördün tesi alacağım De biliyorsunuz 70 sınırlaması var Gördüğünüz üzere bütün arabalar 70-80 arasında bir hızla gidiyorlar Astor dayanamamış basmış gidiyor ile birlikte çizgilerden ses gelmeye başladı biliyorsunuz dırt dırt dırt diye ama rampalarda koymak biraz zor oluyor mail yollarda otobüs biraz fazla hoplatıyor Tam tabi testleri var. bu kavşaktan çıkıyoruz neredeyiz yani. bu kavşaktan ayrılıyoruz bir dersek Ankara'ya gidecektik ama şey o oh, eski istiyor kavşak kabul etmedi Samsung düz diyor. Bir düz gideceğiz herhalde ama yol bir inşaat çalışması var. İki şerit yolda çalışma olunca biraz olay karışıyor. Asfaltlama çalışması yapıyorlar. dan gidiyormuşum. Gün geçer. Ay, yani, beni sağ döndürüyor. Çünkü önce Kastamonu tarafına gittiğimiz için hani direkt Samsun'a gitmiyoruz. Bu Samsung Trabzon, Ordu e, hepsi yeni iller. Yeni sıfırdan yapılmış iller. ProXtent ekibi tarafından. göreceğiz. Bakalım nasıl yapmışlar. motor sesini biraz düşüreceğim. Biraz yüksek geldi ses şey olarak da. Benim ayarlarında sorun vardır. Haritamıza bir bakalım Şu an Karabük'e doğru gidiyoruz Karabük'te otogar vardı Şurada mal, ilk malamızı veririz Karabük'te Karabük'te ilk malamızı veririz Ondan sonra da Trabzon'da Doğruyacağım Karabük'ten sonra Artvin'de de videomuzu inşallah Tamamlamış olacağız ge görebetişmek istiyorum. 4-5 otobüs arka koya gidiyor orada. <messizlik> Onlara yaklaşım yavaşlayacağım. Şimdi metro süiti yeni turizme kaplamasını çok beğeniyorum ya. Yani çok güzel duruyor otobüste. Yeni turizmi çok beğeniyorum da. Hani metronun kaplaması, süit kaplaması diğerleri değil. Şimdi mavi güzel gidiyor. Büyüğe geldik arkadaşlar, şehre giriyoruz. Birazdan otogara gireceğiz. Eski otogar Hani Önce biz biz tarafından herhangi bir dokunuş olmadı haritaya. kavşakta teke düştü yol ya. Biz dedik sağ boş geçelim dedik. Ya adam bir Sandero'cu bir geri yereri geldi gitti. Yine orada bir şeyler oldu da hayırlısı bakalım. Dur olmasa hepsi geçecek Dur taverisi çıkınca Otogar sağ taraf diyor Otogara doğru dönelim evet, bakın. Otogar sağda hemen Bir girelim 4 mola Evet Karibe geldik. Karibe kapılarımızı açalım. Karaoke inceki yolcumuz kalmasın. Evet arkadaşlar bir dakikalık bir mola vereceğiz burada. Otobüsü yakın çekim etmişiz ya. 4 yakalım. Hemen seferimiz kaldığı yerden devam edecek. Evet, devam ediyoruz Kapılarımızı kapatalım Herkes hazırsa Kaldığımız yerden devam edelim Dörtte de kapatalım Yeni Travego ile çıkıyoruz arkadaşlar. Raw Extended arıtasındayız. 1.40 versiyonunda. Otobüsümüz Yeni Travego. S.C.S. Turkish Team'in yapmış olduğu otobüs tekrar hatırlatayım. şu an Karabük'ten Kastamonu istikametine doğru devam ediyoruz. devam ediyoruz. Ufak bir sorun vardı onu giderdik. Tamamdır. Takam doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Bir gün de Sinop Bartın yaparız. Güzel yata vurarken hani şimdi Kastamonu üzerinden gidiyoruz. Bir vakitte Sinop Bartın yaparız. Oralara hiç gitmedim daha. Haritada köşede kaldıkları için hani güzel geve üstü olmuyor. Ama oralarda mutlaka gideriz. Görürüz oraları. 74 eski Travego gidiyor. 15 RHD modeli. Ve evet, trafik biraz yoğun görüyorsunuz. Geldik. Şehir sınırları içerisindeyiz Topisyon ne yazıyor. Başkentli. Tam gidiyorum ya. Hemen yapıştırıyorlar arkadan koronayı. Işığı görmedik bak. Yapıştırdı cezaya hemen. 3500 lira. gönce güle Şimdi ol, özgürlüğü. sesi. bilmem dileminle biten Sen alınca her şey oluyor görüyorsunuz bir dikkat aldı. Hemen iki atı arka arkaya. Kırmızıda görmedik onu düşünürken Öndekine tıkladık. İblisin talimetti yola sin tane de gitti. kaybetme girmiyorum. Eskiti otogar çünkü. Yeni Porto'gal olsaydı mutlaka düştük, girerdik. Herkes gider kârına. İkanetimiz Samsun'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Be, Mersin Mill'de buraya kadar gelmiş. Tabi o kaplamaların belli bir yüzergahı yok tabi. Her an her yerde çıkabiliyorlar. Dömerkli arabaları sevmiyorum Hayır, ya, yani Dengemi bozuyorlar İstanbul'daki bunun yüzden yaptığım kazayı anlatmıyorum Altın vurur mu dedim ama vurmadı yani Bundan sonra tek şeride düşüyoruz Samsung'a kadar yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde olabilir. Ne olacak? Kıtıracak yeri bulmuşlar. Karşıdan büyük araba geçince ki sesleri duyun bak, otobüs sese bak şimdi. Abi biz yavaş olduğumuz için sesi duyamadık Yeryüzünün harfesi Gülkar ağabey Ladyo özgürlüğün hey. Özgürlüğün sesi Ladyo özgürlüğün özgürlüğü. Tam yerine çalışıyorsunuz Yol oburcunuz ya? <Gülüyor> dönüş yapacağız. Eyvallah gençler. Yol verdiğiniz için. Aa, soldaki trafiğe bir bak Allah'ın Kontrolsüz kavşak. Şey gibi olmuş. Sınır kapısı trafiği gibi olmuş. Sol şerit boş, sağ taraf. 6 km. Allah tamam karşı taraftan gelmedi Bekle de bekle. Şarjda ölmüş Herhalde bu Rho -Exand, gelen bir şey Yenilmişti. Çünkü hiç taklatmış arabayı görmemiştim Başında polis de bekliyoruz Ama böyle biraz geriye kötü yerler, ha. Biraz geriye uyarı nefes falan koysalar tam virajın dibindeydi yani. Sivas'a Şikayetim kimde? Yine bir yol çalışması var. Bir yol çalışması. Arkadaşlar ne çok çalışmaya denk geldik ya. Karayolları şehirler arasında çalışıyor. Ya da bir yolları üretecekler. Dört mü oldu, beş mi oldu? Baya sağlam çalışmalar var yani. Bir daha ne? Yani özgür, özgürlüğün sizin. Samsung istikametine doğru dönüyoruz. Sol servis. Şu güneş karşıdan vurmuyor ha bizimize. Baya sağlam göz alırdı. Hala yapmışlar ha başladı Öndeki yavaşladı şimdi. Oğlum, otobüs onu sollamaya çıktı. Karşıdan araba gelmiyor mu? Geliyor mu? Oh. Bu kadar olur. Düzce güven ne yaptın ya? Geç bakalım arkama. Geçebilecek misin? Hmm. Ziyade iki testte gideceğiz bu yokuşu. İnşallah durmaz. Yoksa kalkmaz yani. PHONE RINGS Ker yanıyor. Kaçın. Adam dört bırakmış kenara. Kupayı kurtarmış. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü haritamıza geçeceğiz. Dördüncü haritamız sol haritamız olacak. Opaya kadar giden bir güzergah. E, bu yeni haritada <gülüyor> Rize ve Giresun'u silmişler biliyorsunuz olmayacakmış Roexanlı'nın haritasında. o yüzden hani güzergahımız içerisinde Rize ve Giresun yok bilginiz olsun. Şu an itibariyle yeni yapılan Samsung ilinin içerisindeyiz. Samsung, Trabzon, Ordu, <gülüyor> Hopa, buralar yeni yapılan iller. RoX Standızın Light paketinin içerisinde mi var bu. Hani standart RoX Standız, Project Türkiye içerisinde hani betasını indirdiğiniz zaman e, buna ulaşamıyorsunuz. Sadece e, Light paketinin içerisinde var. Samsun'dan Hoppe'ye kadar. Bilginiz olsun. Yani Rize vesaire onların hepsi artık onların haritasında olmayacak. Oyuncu Map Grubu'nun ekibinin yapmış olduğu haritada ise bunlar olmaya devam edecek. Bunu da buradan tekrar söyleyeyim. Hani mümkün olduğu kadar otogarları yapmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Mapçiler de Haritayı aktarıyorlar Hani 1.41 versiyon içerisinde de ilk Otogarlı YKS haritasını paylaşmış olacağız Bilginiz olsun Evet şu an yeni yapılan Samsung içerisinde Devam edeceğiz Gündüzü almanın sebebi de söyleyeyim arkadaşlar Burası yeni yapıldığı için Ben de ilk defa göreceğim hani gece geçmek istemedim burayı. O yüzden şu an tam olarak nereden gideceğimi bilmiyorum. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> nargs'a açsam nasıl olur acaba? Yaruzak da gözüm görmez ama, bakın çok çok dilim kırılmaz hasretini çektiğime sözlerim çok çok çok dilim kırılmaz gülfetin gülfetin aşka düşenden gülfetin hastacı resmen atladı yani önüme aşka <gülüyor> düşen. Sonuçta burası kontrolüsü kavşak. İçerideki arabaya yol örelim. Bilmiyorum ben mi gele, yanlış biliyorum. Buradan karşıya doğru gele, devam, gele, devam edeceğiz. Gele, sonra düz gidiyorum. haritayı tekrar kapatıyorum. Heh. Trabzon yazmış zaten düz diye. Şöyle bakın değişik bir kavşak yapmışlar. Değişti de yani. muhtemelen raylinde vardır yani burası. Çünkü rayline göre yapmışlardır. Telekom'un reklamını falan almışlar. Çevre yoluna çıktık arkadaşlar. Bu yolların tamamı yeni tekrar söylüyorum. Euro özgür, özgürlüğün Light paketinde hepsi mevcut. Ben bunları hani toplu şekilde oynayamıyorsanız hani haritadan ortaya geçiş yapmanız lazım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya da uğraşmak istemiyorsanız da bekleyeceksiniz mecburen. Çünkü bu haritaların hep hepsi birbiriyle uyumsuz haritadan haritaya geçiş yaparak bunları kullanıyoruz. 80 yazıyor ama aslında hepsi konsrat gidiyorlar ne şeyinde ordan yani arayıp otelse olduğum için. Oldu. Kaldı. Kaldı gelmeden önce yani birazdan tünel var yani. Görmediysem tünelden sonra ordu çıktı vardı. Şeyler gördükçe yani sizden hani daha geniş açıdan göstermek istiyorum. Yani Edeşte koymuşlar. Başka <gülüyor> geçeyim. Yeni Sınar yapılan yerler gerçekten güzel oluyor haritalarda. Doğrusa samcım ne motor arızası? Hemen yoluma bakayım. Bu kadar harita baktığınız yeter. Arkadaşlar 70'i geçtiğiniz zaman Akademi olarak size cezayı bindiriyor Yeni sistem böyle yapmışlar herhalde Nazınızı ne kadar yüksek olursa O kadar fazla cezayı yiyorsunuz Burası Ordu Ordu'ya geldik Şimdi e, de Giresun ve Rize'yi kaldırmalarını da söyledikleri sebep e, Şehirlerin birbirine çok yakın olması yani Arada gerçekten yani bu prefab dediğimiz Şeyleri bağlarken harita bitiyor neredeyse Çünkü oyun 1.19 formatı O yüzden ben onların ne demek istediğini anlıyorum O yüzden bazı şeyleri Eskiçeride ne demek bu Hop oh. Kutlu yüzlerime döndürüsü ya Bu yolda çalışma var. Ordunun içine gireceğiz. Çevre yolun kapatmışlar. Dolanır Sende çok Su borusu falan döşüyorlar. Bir şeyler var burada. Kanji'nin galerisi var. Ordu'nun derileri. <gülüyor> e Samsun'dan Avrupa'ya feribot geçiyor var arkadaşlar bilginiz olsun. Araba vaproyla Avrupa'yı Romanya'ya geçebiliyorsun. Öyle yapmış <Gülüyor> Tabii, tabii havalimanı var. Otobüs turana girdi otobüs. oraya kenara girdi. Altar'taki deniz mandarasını görüyor musunuz? Karşıdan şöyle baktığınız zaman. Ben yandan da görüyorum ama tabii siz karşıdaki hani açıyı sadece görebildiğiniz için ona doğru geliyoruz. Birazdan otogara uğrayıp ufak bir mola daha vereceğiz. Bir şey bir baksaydık mı haritaya? Trabzon'a bilmiyoruz çünkü. Kadar şurada yine kadar. Sen selamımızı da verelim. Bu arada buradan tüm Trabzon'dan takipçilerimize ve Trabzonlulara selam olsun. çıkacağız herhalde. Otokar bu tarafta herhalde. Bu arada sorunda Arabaların yüzünden Otogar'ın girişini kaçırdık Sen Ben biraz daha ilerden sanırım ama Değilmiş evet, Bu da Trabzon'daki Otogar i̇şte Şu şehirleri yapıyorlar sıfırdan Otogar'larını yapmayınca biz o otobüsler için hiçbir bir anlamı yok. Geliyorsun, s standart köy otogarı gibi. Hani köy otogarları bile bundan daha iyi ya. Kapımızı açalım. Trabzon'un <gülüyor> çakılı görüyorsunuz. Şöyle dışarıdan Trabzon'u göstermek istiyorum. Yeni yapılan Trabzon. limanı var. havalimanı ne yapmışlar? Öbürü daha yani bir öncekindeki daha şeydi herhalde. Şu şey, ufak bir şey olarak yapmış görünüyorlar Trabzon'u. ay bu kapak yok. Hopça diyorum ama. Lizen hopar. Lizenin tabelası var mı? kendisi yok ortada. Bu tarafta. Zigana'ya gidenki yok. Şöyle güzel otobüsümüzü bir daha şöyle göstereyim arkadan da bu açılan bakalım. Evet, bir, bir dakika içerisinde seferimiz devam edecek. Evet. <gülüyor> Sen sen Neredesin sen Sen Neredesin sen Sen Oh ömrüm geldi Geçti de Neredesin sen Sen Neredesin Sen, sen. Neredesin Sen Sen Yanımdan bakın benim halim bu oh, Ödün nerdin dündüm hayın Neredesin sür sen, sen. Neredesin, sen, sen. Neredesin, sen. <gülüyor> sürsel <gülüyor> Ödümlerden döndüm soysuz, neredesin sen, sen? Neredesin sen, sen? Neredesin sen? Gurbet bana, köyüm sana, Gurbet bana, köyüm sana, aram ki budansın. Tıkyaşma doya, doya ki beni, beni, beni seni halda. Da da sonra. takayım. Evet arkadaşlar şu an Trabzon'dan hareket ettik. Müzergahımız Artvin. Hopa'dan sonra tekrar projektantin beta haritasına geçeceğiz. Yani dördüncü harita dediğim mevzu. Ee, burada tekrar bir harita değişikliği yapacağım. Ve bu son değişiklik olacak. Yeni yapılan yerlerle oynamak tabii güzel oluyor. Tabii böyle haritadan haritaya geçmek biraz sıkıntılı. Eee hiçbirini hiçbirinin birbirine uyumlu olmamasından dolayı. bir kaza var. O yüzden Şerit değiştireceğiz. Yol verirlerse Bayağı ciddi bir kaza olmuş. Tekerler falan Hırlamış yani. Tam manzaraya bakarken önümüzde kazayla karşılaştık. İlk defa oynuyorum buraları. İlk defa ben de sizinle birlikte görüyorum arkadaşlar. Belki aranızda oynayan olmuştur mutlaka. Şöyle kadar dışarıdan gideceğim. O de çok öyle çalıştım yani. <Gülüyor> Şerite giremedik ya girdik arkadaşlar. Bilmem tecelli mi geçeceğiz. Yani Beni eski karta daha doğrusu yeni en yeni karta bu şu an için. Azerbaycan'a kadar devam ediyor ilginiz olsun. Şöyle de göstereyim. Yani, Bakın sana e, diye gösterelimiz. Artın Ardahan hangi doğru döneceğiz? yapacağım. Evet arkadaşlar. Son bölüm olan oyunumuzdaki Artvin'e doğru tırmanacağız. <gülüyor> Herkese tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. Otodosiz içine geçiyorum. Şu anki oynadığım alan Eski Raw Extant'da yani dilen YKS'den kalan bölüm. Bol virajlı, güzel bir yol. Artvin girişindeki Otogar'a gidip, orada o seferimizi tamamlayacağız yaklaşık 1492 kilometrelik bir yoldu tamamlayacağımız güzergâh taftan sonra Yol her zamanki gibi kalabalık bir yol. Arabalar çekmediği için... Vitesi ikiye kadar düşürdük. Fazımıza ama çıkıyorduk aslında da. Yani şurada kalsa, dursak kalkamayız mutlaka yani. Ben kalkamam en azından. kalkamayacağımızın resmidir. Durayım diye tampon yapıyordum ama beceremedik. Ben de, ben de. Dedim ben kalkamayız. İşte ben gidiyorum senden ben ala Debrer, hadi, hadi, hadi. Bir almadı gazı ya. Hadi, hadi. Şükür ya, kalktık var. Bu kadar çabuk kalkacağım becer bilmiyorum, beklemiyordum. Tamam biraz hani öyle ayarlamışlar neyin hani güçlü olsun güzel de rampada biraz sıkıntı yaratıyor tabi ilk baştaki kavrama geç geliyor. <gülüyor> Şarkı beğenmedim ya. Biraz süremedim oraya. Evet, Artvin'e geldik arkadaşlar. Yandan çarpacaklar diye kendimi çok fazla yanaştı. Çizgiye. Şimdi buradan sağ döneceğiz. Sağ sol yapıp otogara giriş yapacağız inşallah sarı yandı. Çocuklarımıza geçmiş olsun. Kapılarımızı açalım. Bagajlarımızı da açalım. Otobüsümüzün aşağıya çıkalım. Evet arkadaşlar. Beydağ Turizm'de S.C.S. Türk İşlemini yapmış olduğu yeni turizmo şey özür dilerim yeni trabigo otobüsümüzle birlikte e, İstanbul'dan çıktık. İstanbul e, Karabük, Kastamonu Trabzon, Ordu Samsun arada Samsun, Trabzon e, Trabzon'dan da Hopa üzerinden Artvin'e kadar gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 1492 yani 1392 1400 kilometrelik yolu tamamlamış bulunuyoruz. Oyunda kullandığım 4 harita var demiştim tekrar söylüyorum. Oyuncuyu biz mod ekibinin yapmış olduğu Esenler haritası. Ondan sonra TR İstanbul için bence çok güzel bir harita olan TR Extended genişleme paketini kullandım. Ondan sonra Raw Türkiye haritasını kullandım. YKS ile birleştirmiş oldum Ve yine Ro Extended'ın e, Türkiye Light paketini kullanarak bu en son yapılan Karadeniz sahil hattından geldim. Ve tekrar Artfin'e ulaşmak için de Raw Extended'ın Project Türkiye paketine tekrar geçmiş oldum. Yani bir haritadan haritaya geçmiş oldum ama e, güzel bir sefer olduğunu düşünüyorum. Evet. Video videonun açıklama bölümüne otobüsün indirme linkini ve haritaların indirme linklerini bırakacağım direyen arkadaşlarım oradan kullanabilirler haritalar birbirinin de uyumlu değil kopukluklar oluyor ee, sırayla birbiri aralarında geçiş yapmanız gerekiyor ben bu şekilde yaparaktan otobüsü ve haritayı kullanarak sizi hani editleyerek tek halde göstermiş oldum arkadaşlar umarım memnun kalmışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Ramazan bayramında görüşürüz hoşçakalın